Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün yine karavandayız. Kış malum, şu anda karavanız dağınık. Bundan dolayı kusura bakmayın diyorum. Ama size güzel bir ürün tanıtmak istiyorum. Bu ürünü daha önceki e, videolarımızda eski modelini diğer ara, aracımızda kullanmıştık. Şimdi yenisini aldık. E, dediğim gibi yaza doğru aracımız değişecek, yeni araba alacağız. Niyetimiz o. Arayış içerisindeyiz. Bir tane... Tam İntegre Sıfır bir karavan düşünüyoruz. Ee, bunların hepsini Oraya monte etmeyi düşünüyorum. Eğer olmazsa da Değiştirmezsek bunda kalırsak tabii ki buna monte edeceğiz. Buna monte ettikten sonra Tam e, Donanımlı çalışmaya başlayacak ve Kullanacağız. Ürün EFOY 80 diye bir ürün. E, Metanol ile çalışan Metanolü damıtarak anot ve katotlarda damıtarak buharlaşmasını sağlıyor. buharlaşıp elektrik üretiyor. Ürün biraz pahalı bir ürün. Fakat e, kullanıldığı zaman metanolü çok az tükettiği e, ve kışın özellikle araç kamp yapanlar, araçlarını kullananlar, e, güneş olmayan bölgelerde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, solar Panelleri bir yere kadar şarj ediyor, kışın özellikle güneş çıkmadığı zaman ve enerji tüfetimi fazla olduğu anda soğuktan da etkilenen aküler çok çabuk bitiyor. Ürünümüz bu şekilde. 12 volt ve 24 volt şarj kapasitesine sahip. Şöyle yapalım. Ürünümüz bu arkadaşlar. EFOY 80. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Buradan 2 artı 2 eksi kablo çıkıyor. Birisi paneli çalıştırıyor. Cihazı çalıştırıyor. E, kalın olanlar da şarj sağlıyor. Çok iyi. Şöyle bir ünitemiz var. Bu da bluetooth üzerinden telefondan bağlantı yapmayı sağlıyor eğer olur da panel isterseniz ekstra satın alıyorsunuz onun da ücretini ben aşağıda belirtirim şöyle bir bidonu var bidon çok şey kullanışlı bidonun ağzını kapan ağzını açık bıraksanız bile çevirdiğiniz anda hiçbir şekilde sızdırma yapmıyor bunun da şöyle bir hortumu var, donmasın diye üzerine straforla izole edilmiş, şöyle bir açık damattığı buharı buradan dışarı atıyor, bunu da aracın altını delip, delip komple dışarı vereceksiniz. Bir de şuraya gelen bir bacası var, şu anda yanımda değil, bunu da havalandırmayla dışarı bir yere verebilirsiniz. Atık gaz yok, zararlı bir madde içermiyor soluma yönteminden. Ses hiç yok. Yani ne kadar diyeyim bir su pompası kadar ses yapıyor diyebilirim. Belki daha biraz. az. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben bunu tam detaylı bir şekilde size atacağım. Şöyle yapalım hatta kaydı açalım. Buradan da size bilgilendirme atarım. Sistem bu şekilde. Bağlantı kuruyorsunuz. Cihazının seri numarası var şurada. Seri numarasını app'in üzerinden bağlantı kurmak için girdiğinizde 0 amper şu anda bastığı şey akümüz dolu olduğu için akümüzde buradan çekiyor seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi menüde akü şu anda gözüken lityum 12 volt akümüz var bir tane taktık 80 amper buradan ayarladık ondan sonra şarj süreleri 12.6'da düştüğü anda basıyor 14.5'te kapatıyor kapatma akımı 2.0 amper burada da görmüş olduğunuz gibi şu anda herhangi bir şarj durumu olmadığı için 0 watt basıyor şu anda akümüzde 13.2 var şu anda hiçbir şarj söz konusu değil 0 amper gözüküyor cihazın şu andaki derecesi 7 derece 17 saat kullanmışız biz bunu 17 saatte kullandığımızda herhangi bir azalma olmadı bu gördüğünüz gibi zaten. Şuraya ben bir işaret koymuştum aldığımda. Şu kadar. Yani ne kadar diyeyim. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Kış akşamları baya tüketim var. Kameralar var. Modemler var. Alarm sistemi var. Onları komple çalıştırıyorum. Sistem bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bluetooth üzerinden arzu ederseniz kontrol paneli var. Kontrol panelini de alıyorsunuz. Kontrol panelinden de kendini e, kumanda edebilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. Tekrar bir kablo çekip bir yere monte etmenize gerektirecek durum yok. Herkesin elinde akıllı telefonlar var. Akıllı telefonlarla bir app üzerinden bunu kumanda edebilirsiniz. Bir adet şu anda biz denemek için. E, lityum akü taktık. Şundan iki tane aldım ben. İki tane ama şu anda dediğim gibi aracın kendi aküsü var. Herhangi bir sorun da yok. Yeni alacağımız araca bunu monte etmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde cihaz. Kesinlikle tavsiye ederim. Karavanımızın dağınıklığından dolayı özür dilerim. Dediğim gibi kış. Şu anda hiçbir şey yapmadığımız için izinden geldiğimizde bıraktığımız gibi duruyor. Bu sene fazla vaktimiz yok. Kış kampı da yapamıyoruz. Satacağız. Satmak için de hazırlamamız lazım. Ama vakit bulunca onu da tamamlayacağız. Ayrıca bir projemiz var çünkü onun üstüne de çalışıyoruz. Bu projede Türkiye'de bir tane e, Hümer'in bir modelini birebir aynısını yapıp Almanya'da pazarlamak. Bunun üzerine yapılan çalışmalara da bir video hazırlayacağım. Onu da seyretmeyi unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, zil aktif etmeyi de unutmayın. Bilgilendirmeler ki devam etsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda cihazımız şarj yapıyor. Akülerimizi dolduruyor şekilde ses, izlerim diyebiliyor musunuz? Maximum ses bu. Cihaz bu şekilde çalışıyor. Hiçbir ses yok diyebiliriz. Bir bilgisayar kasasının ürettiği ses kadar ses çıkartıyor. Dediğim gibi da de buradan lavabonun içine koydum ben şu anda. Şu şekilde şekilde damlatarak buhar çıkartarak pis suyunu atıyorsunuz. Bunu tabii cihazı taktıktan sonra karavanın altına monte edeceksiniz ki gazı ve atık daha doğrusu buharlaşmış olan atığı dışarı atabilmek adına sistem bu.